Merhaba değerli takipçiler Bugün de sizlere Almış olduğum birkaç ekipmandan bahsedeceğim Belki sizler için de bir Ön ayak olur Almak istersiniz belki En azından birlikte kalp görmüş olacağız Ben bundan sonraki videolarımda Bu iki parçayı Ve ardından gelecek boya marka M1 yaka mikrofonunu da Sipariş ettim Sipariş ettim ilk kutu açılımında Sizinle birlikte yapmak istedim Eee kesinlikle açmadım. Şu anda birlikte açacağız ve göreceğiz. Öncelikle Alan marka e, şu ürünü açacağım. Telefon aparatı. Bu ürünü tripodun üzerinde telefonu bırakmak için kullanacağız. Alan Zimarka Ben bu ürünü e, tren yoldan indirimde bir haliyle aldım. 60 liraya aldım. Şu anki görünen fiyatı ise 80 lira civarı bir şey. Vardı. Daha ucuz olan ürünler de vardı. Fakat randıman alabileceğimi hissetmediğim için bu ürünü tercih ettim. Şu kısmını e, kameranın üzerinde de oturtabiliyoruz. O da bilginiz olsun. Kameranın üzerine ayrı etmemiz alırı potumuzu kurduk. Trim potun üzerine ayrı etmemiz bunu oturtmak istiyorsa evet, trim potun üzerindeki e, kameranın üzerine bunu oturtmak istiyorsa yine oturtabiliyoruz. Görüyorsunuz şurada da bir aparat var aynı şekilde trim potumuza şu şekilde oturtabilme şansımız var. Veya da kameranın üstüne şu şekil bir saniye şurada bir düğme var. Şu şekil açıyoruz. Tık diye oturuyor. Ayarladıktan sonra istediğimiz ayarda bırakabiliyoruz. İsterdik açılı isterseniz yan açıda çekebiliyoruz. Şu zaten dönüyor. İstediğiniz gibi ayarlanabiliyor. Şurası da zannedersem şurada bir pin var. Bunu gevşettiğiniz zaman aşağı ve yukarı oynatabiliyorsunuz. Biraz sonra bunu tekrar trim potumuzun üzerinde de deneyeceğiz. Çünkü şöyle bakıyorum. ürünümüz bir şekilde tutula geliyor. Ürünümüzün markası DigiBot TR 462 modeli. Tutuluruz hocam. dev potumuz bu şekilde Evet. Dev potumuz şu şekil geliyor Şu kısımlar alüminyum. Şurası ise plastik geliyor. Şurası sıklılık vakti ise platform yerinde oynamıyor. Şurada gördüğümüz şu aparatın da bırakılma sebebi dış çekimlerde rüzgar esmasında rüzgardan savunmasını engellemek için 1 kilo veya tabii ağırlık yardımıyla bunu yere sabit tutmak için de verilmiş. Şimdi isterseniz ayaklarını açalım. Birinci ayet Karlaştıktan sonra Şurayı kapatıyoruz Yerinden Oynamasın diye Birinci ayet, evet, ayet. Yaklaşık trimpotumuzun uzunluğu Var. Onun haricinde gösterecek olursa, şurada bir kol var. Kolumuzu. Şuradan çevirdikçe yukarıya doğru çıkıyor. Bu arada bu bu aksam var, alüminyum, şu aksam, şurada görmüş olduğunuz aksam var plastik, yukarıda olan kısım plastik. Evet, geri koyuyorum. Tabi şeklinde herhalde bir el boya ulaşıyor, göz çizam geçti. Aşağı yukarı Şurayı Sabitlediğimiz zaman Yukarı aşağı şu bir sabitleyelim Burayı sabitlediğiniz zaman yukarı aşağı gitmiyor. Açtığımız zaman ise kıvırlıyor. Gayet rahat oynuyor başlığı. Şurayı sıtalım. Evet, sıktığımız zaman tekrar inmiyor. Ama şu şekilde oynama da sanırsam burayı sıkınca oynama olmuyor. Evet, burayı gevşetiyoruz. Tekrar oynama rahatlıkla oluyor. Şu şekilde de kamerayı bırakıp rahatlıkla yine çekim yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere her yana oynama özelliği var. Şurayı gevşetiyoruz. Şurayı Şurada bir çeltik var. Bu çeltiği geriye bıraktığımız zaman kamerayı ve şunun altında bir vidayı döndürmek için bir parça var. Ayrıyeten geçmeden şu terazi var. Yerimizin şu kamera açısının terazide olup olmadığını gösteriyor. Gayet başarılı böyle bir şey bulunulması gerçekten güzel. Onun haricinde herhangi bir yerinde trip ouğuzu patılını gösterdim. çerkeyi çekiyoruz Şunu gayet da atla iğne oturtuyoruz evet, Çektiğimiz kapattık ister bu açıdan kameramızı bağlayalım ister şu açıdan veya isterseniz şuradan gevşetip aşağı yukarı nereyi istiyorsanız kamerayı Oyunca, e, telefonu oynatabilirsiniz tabi bizim her anlamına ihtiyacımız olmayacak telefonumuzu bağlayacağız direk şuradan aşağıya ya da yukarı gibi. İnşallah verimli bir video olmuştur. Yani trimpodu genel anlamıyla beğendim. Ağırlığı da fazla bir şey yok. Gerçekten çok hafif. Ben zaten bunu kapa dört dolu için benim için fazla sıkıntı yaratacakını zannetmiyorum. Genelde daha milyonlarca izleyeceği için fazla bir e, sıkıntı yaratacakını zannetmiyorum dediğim gibi şu kısımlar alüminyum şu kısımlar plastik şu kapama açma yerleri plastik şu üst kısmı aksan plastik yani onun haricinde şu tutma yeri plastik hani size dişörtmanın içindeydi dişörtmanın içindeydi kendi kullanacaksınız gayet güzel bir ürün yani dış ortamda da rüzgarsız fazlalarda gayet güzel bir şekilde kullanılabileceğini görüşündeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı için bizi izlemeyi, takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı e, ve bize tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmeyin. E, zira siz beyaz eşya tamiratı olarak, e, tüketici olarak öğrenmek istediğiniz, e, Bilgileri bize mesaj bölümünde yazarsanız biz de elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Selametle kalın.